Başlıyor dolar 18.06 euro 18.23 altın 1021.182 borsa 3.20 ve bitcoin 23.393'e bir kapatlar kapattılar. Çubat Doğan Polonya liderine duda ile görüştü. Ukrayna ziyaretindeki desteği için teşekkür et. 5 yaşındaki çocuğun ayaklar kelimesi hayat kurtardı. Arzaymır hastasının günler sonra bozuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi. İşte basın toplantısının detaylar detaylar harika Haber Notları. TFP ve başkanı Mehmet Büyük basın toplantısında yaptığı ha ha hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi. Kız mesle, meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşının tartışması kanla bitti. Su sorunu dikkat çekmek isteyen Avusturya'da aktivist Tuz Gölü'nde maraton koştu. Babasına attığı son mesaj arama sorma olan 23 yaşındaki gencin cansız belini bulundu değerli izleyenler. Ve bu haberimizle gün özelliğine sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.